Evet, bugünkü hastamızı değerlendirdik. Gülay Hanım hastamız. Ee, birlikte gençlik aşısı yapmaya karar verdik. Özellikle göz çevresindeki ince karışıklıkların giderilmesi için bunun dışında yüzündeki renk değişikliklerini eşitlemeye çalışacağız. Aynı zamanda da yanak bölgesindeki lekeleri uygulayarak onları da azaltmaya çalışacağız. Hazır mısınız Gülay Hanım? Hazırım. Şimdi bir santim arayla Gençlik aşımızı cilt altına uygulayacağız. Özellikle bu bölgedeki hastamızın lekelerini tedavi etmeye amaçlıyoruz. Nasılsınız Gülay Hanım? Gayet iyiyim. Hiç acı hissetmiyorum. Çok güzel. Özellikle de bu bölgelerdeki hastamızın ufak lekelerini kaybedeceğiz. Hepimizin bildiği yeneri yaşlarda oluşan nazada bir ay su uyguluyoruz ki o çizgilenmeyi de bir miktar erteleyelim. <gülüyor> Bak tefek kanamalarımız oluyor. Onlar zaten işlem sonrası kaybolacak. <gülüyor> Yaşlanmanın en belirgin olduğu başladığı yerler ağız çevresi Dudak kenarlarına gençlik aşımızı daha yoğun yapıyoruz. Hastamızın zaten iyi bir cildi var, iyileşmesi de iyi olacak diye bekliyoruz. Özellikle de yaşlanmanın bir diğer kısmı olan jalan bölgesine uyguluyoruz ki sarkmalar daha geç olsun ve gelmediksiyor. Hastamızda 3 seans tedavi planladık. 21 gün arayla 3 seans şeklinde yapacağız. İlk etkisini 2-3 gün sonra görülecek. Özellikle nem şeklinde, yumuşaklık şeklinde, bir parlaklık şeklinde cildinde fark edecek. Yüzümüzün yarısını bitirdik. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. İyisiniz değil Ağrı yok. Evet iyiydi. Özellikle ince çizgilerin içine doldurmaya özen gösteriyoruz ki buralar birazcık hassas bölgeler. Yaşlanmanın belirgin bölgelerini daha fazla yapıyoruz. E, hastamızın içerisinde belirgin bir kırışıklık hattı vardı. O hattı doldurduk. Ayrıca gözeneklerindeki belirgin genişlemeyi önlemek için aşamızı yaptık. Daha iyi sonuçlar göreceğiz. Evet, hastamızda e, anında belirgin oturan ince karışıklıkları var. Amacımız ince karışıklıkları açıp cildi rahatlatmak. Evet, şu an cildi temizliyoruz. Birazdan dermarollerler üzerinden geçeceğiz. Sonra da nemlendiricimizi sürüp hastamızı göndereceğiz. Evet, gençlik aşımız bitti. Şimdi derma rolleriyle üzerinden geçiyoruz. Dermaroller, gözenekleri açarak enjekte yani ettiğimiz ilacın daha eşit dağılmasını sağlıyor ve yaptığı mikro travmalarla da ciltte iyileşme hızını arttırmakta. Evet işlemimizi bitirdik, en sonunca elimizi sürüyoruz. 3-4 gün sonra işlemin etkilerini görmeye başlayacağız. 3 hafta daha ile 2 seans daha uygulayacağız. Çok güzel bir dilde kavuşacağız.